Arkadaşlar merhaba. 9 Nisan Adana 2. altılısında son aya söylemeyi unutmuşum. Onu söyleyeceğim. Bir de kuponu revize ettim arkadaşlar. Yani bu 6. koşuya çok at yazmıştım. Biraz daha inceledim. Burayı ben 3 ata kadar düşürdüm. Kuponda miktarı da doğal olarak 108 liraya düştü. İsterseniz bunları tekrar gözden geçirelim. İkinci altılı ayağının birinci ayağı. Beşinci koşu da daha önce de dediğimiz gibi iki at var. Üç numara Kevin Lomax ve sekiz numara Lady Avşa. Burada şablondan da takip edebilirsiniz. Altıncı koşu ikinci altılı ayağının ikinci ayağında ise sıralamamı şu şekilde değiştirdim. İlk atımız dört numara Donatella. Daha sonra yedi numara Mind Life ve bir numara Continuous. Sanki bu 3 at yetecek arkadaşlar. 7. E, koşuya geldik. 2. 6 yıllı Ganyanın 3. ayağına. Burada sıralamamız zaten belliydi arkadaşlar. Buraya yazdığımız atlar 1, 3, 4, 6 ve 8. 7. Koşuda sıralamamız. isterseniz gene tuttuğumuz atlara göre verelim arkadaşlar. biz 1 8, 4, 6 ve 3 şeklinde. 8 koşuya geldik. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 at var. İlk atımız 4 numara Victor Weepen, bir numara Antiochos ve altı numara Sinelmen arkadaşlar. 8 koşu ikinci altılığın yanının dördüncü aya 4, 1 ve 6 şeklinde. Dokuzuncu koşu ikinci altının beşinci aya, dört atımız var sıralamamız altı numara Parti Erdem dört numara Mamba Mentaliti bir numara Amandero iki numara Baba Şakir sıralamamız altı dört bir ve iki şeklinde son ayağa geldik son ayakta arkadaşlar iki atımız mevcut İlk atımız 4 numara Kılınç Bey. ikinci atımız 9 numara Sarnıç Bey. Ekürüsü ile beraber 2 at yeterli. Son ayaktaki sıralamamız 4 ve 9 şeklinde arkadaşlar. Kupon miktarı bu şekilde yaparsanız 108 liraya düştü. Bir hatırlatmada şunu yapacağım. <gülüyor> Aramızda yeni katılan arkadaşlar var. Bu kanalda negatif yorumlara arkadaşlar kesinlikle taviz yok. Arkadaşım biri yazmış biraz ciddi ol diye. Yani bizim bize eğer ciddiyet öğretecekse önce gitsin kendisi gözlerine baktırsın. Burada şablonda 4.9 olarak yazmışım. Yani terbiyesiz diye kesinlikle tavizim yok. Orada şekil yapmasına gerek yok. Son ayağa söylememişsin demesi yeterli. Biz yorumlara da yazarız. Ve tekrar hatırlatıyorum biz burada kimseye bir şey satmıyoruz. Bir şeylerin peşinde değiliz. Kimseye bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Sadece yaşımız itibariyle bizden genç olan arkadaşlara tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz diyorum. Ve tekrardan söylüyorum arkadaşlar lütfen e, agresif yorum yapmayalım. Yani bu açıklamayı e, özellikle bir daha vurgulamak istedim. Evet şablonda burada. Buradan durdurup şablondan hiç dinlemek istemiyorsan bile bu şekilde buradan yazabilirsin. Bunu da bunun için yapıyorum. Ama herhalde arkadaş yeni bize akıl öğretmeye kalkmasın diyorum. E, Affınızla sınırlıyorum bu ikinci video için. Bunu da e, tekrardan bildirmek istedim. Yani şablonu da bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Tekrar bol şanslar. Yani şu anda saat gece 4.30'da biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Lütfen emeğimize saygı gösterin. Hepinize teşekkür ederim.